-"Vlog nedir, nasıl yapılır?" -"Vlog nedir, nasıl yapılır?" -"Şu an bilmiyorum. bindiğim bütün duaları okuyacağım." Senem kamera... Senem. Senem. Senem kamera görünce... Mermer'le aynısı şu an. Nuri'nin yüzüme. <gülüyor> <ben>. Tamam. Şekrederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen sevdin miydin? Gürkan'ı bulduk Müge Hanım, merak etmeyin. Kesin Burada Kesin kendisi, de. bakın. Az kaldı, geliyorduk yarın. Ya şimdi şöyle yapayım Aloha öncelikle Aloha, ben yine sallıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, olsun. Ee, şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Bu video niye çekiyoruz öncelikle? Ee, çünkü Senem ben Gürkan işte Bursa'da ne var Gürkan? Sago Pakajmer konserine gideceğiz. Yaklaşık bir ay önce biletleri almıştım ve bir ay geçti. Evet, Şu Bayağı oldu. Allah. Ve şey, Sago Kajmer bu arada Y kuşağı çok iyi bilir. Bence Z kuşağı da biliyordur herhalde. Ben Sen, de biliyorum. Ben Z kuşağı. Kuşağı. Sen, Z be. kuşağı. Bir dakika, pardon. Merhaba. <gülüyor> hayır, hayır. Senem de Y kuşağı ya. Ha. Y kuşağı oluyorum aşkım ama sonra Son ucundan. ucundan. Ucundan. Ama yani 97'li, 95'li ve 88'de olarak biz ne kuşağıyız? Yorumlara yazın, diyor. <gülüyor> Böyle işte şimdi yola çıkacağız, ee, yolda belki bilmiyorum bir yerde duruyor zaten 2 saat civarı sürüyormuş. Airbnb'de kalacağız, ee, iki odalı böyle bir yer... Yok iki... evet, iki odalı bir yer bulduk bu arada o onaylanmadı. Hala onaylanmadı mı? Ona bir bakmamız tamam. lazım, mesaj geldi. Kalacak yerimiz yok. Buluş. Şu an evet, kalacak yeri olan varsa bize evin <gülüyor> aç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte. Yani size böyle ara ara çekeriz. Senem de olur kamera, Gürkan da olur. Artık beni de çekenler olur arkadaşlarımız. Aynen. Ben Evet. çeken taraf olurum genelde. Kamerayı tutan taraf. Kameranın önünde çok gözükmek istemiyorum. Ya olur Otkarım mu? Ya. Olur mu? Olur mu? Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında işte böyle. Yola çıkıyoruz şimdi. O zaman izlemeye devam diyelim. Yola çıktık arkadaşlar. Usta şoförümüz <gülüyor> Hanım'la var ya. Sizde. Müthiş bir yerden müthiş bir şekilde çıkmayı başardı kendisi. <gülüyor> Öncelikle hiç, hiç sinirlenmedik. Çok sakin bir şekilde hiçbir yeri devirmedik. Hiçbir kazaya Ön Mal tampon vermedik. Ön tampon hayır. Biraz merdivene dokundu. Sadece Aynen. o. Cirkam Bey de yardımcı Boya oldu. Görkan Bey çok sağ olun. Efendim. Cirkam Bey'in gömleğine bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş. Ama ben şundan şikayetçiyim. Neyden? O çarpmayabilirdin orada. Benim sözümü. Ben çarpmadım. Çok az dokundu. önü mü diyorsun? O kadar olsun yani artık, artık. Ne çık... yapayım? Ya saliselek şey. Düz düz, düz diye anlıyorum. Ama sen o kadar kolaysa gel kullan Gürkan Bey. Ya kolay olmadığını söylemedim. Kolay evet, değildir Gürkan illaki ama yine de bir güvenmek lazım madem şey Güvendik olmayı. de zaten çıktık oradan. Şimdi evet. öncelikle arkadaşlar Senemciğimiz canımız ciğerimiz. <gülüyor> Kaç günlük seyahate çıkıyorsun aşkım? Planın nedir? Bir yandan bahsetmek ister misiniz sen? Evet, isterim. Uğurladılar seni bu sabah galiba. Öncelikle e, 12 günlük bir tatile çıkıyorum arkadaşlar. Bursa turumuzdan sonra. Gerçi Bursa'da bir gün kalacağız hep beraber. E, konsere gideceğiz. Sonrasında ben Eskişehir'e geçeceğim oradan. İlk defa yalnız başına değil mi? Evet, ilk defa yalnız başıma Eskişehir'e gidiyorum. İlk yalnız tatilim. Hiçbir fikrim yok Eskişehir hakkında. <gülüyor> ya Ama orada, olacak. Orada... Ben e, sana söyledim aşkım hatırlıyor musun? Varına gezgin vardır arkadaşlar, belki siz bilirsiniz Eskişehir'de inanılmaz idin. Sen gittin mi Gürkan? Evet gittim. Var açılan ilk varuna yer yok sanırım. Eskişehir'e gittim ben Varına gezgim. Eskişehir'e ben bayılmıştım, bir de oradan zamanında kanalım yoktu, Vosvos olacaktım. Sana anlattım ya, evet, pembe tembe. Vosvos. Onun için gittim ben. Şimdi Senemciğim'le buluşacağız orada. Evet mi? aşkım, sen 4 gün falan Ben 3-4 e, gün falan kalacağım. Sonra e, aşkım gelecek benim yanıma ve beraber gezeceğiz. O gelene kadar ben biraz keşif yapacağım kendim. Düz mü Gürkan? Ee, Düzme gidiyorum, soldan mı? Öyle işte. Üf. Senem kamera, Senem, Senem kamera görünce. <gülüyor> Peki. Bir dakika, şu Zeki Müren'i de görecek miyiz? Zeki Müren'in şeyine gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Zeki Müren'in mezarına götürecek Senemciyimiz bizi. Bakayım kimlerymiş öyle. Çok merak. Gürkan ediyorum. sen Bursa'yı bizden daha iyi biliyorsun. Ya Bursa'ya çok gittim ama sizden daha iyi biliyor muyum emin değilim. Senem taklit yapasın gibi. Gürkan sen Bursa'yı bizden daha iyi biliyorsun. <gülüyor> ben öyle mi konuşuyorum? <gülüyor> Evet. Doğru. <gülüyor> şöyle. Hayalem. <şöyle>. <gülüyor> mi Öyle miydi Gürko? Öyle miydi Senem? <gülüyor> daha önce Bursa'ya 5 kere gittim. 5 kere mi gitti? Daha fazla değil mi daha Ben de oradaki 2 sahiplen turmaya gittim. Ee, çok fazla gittim. Yani dışarıdan bakınca ben belki çok fazla gitmişim gibi duruyor olabilir. Çok fazla arkadaşım hı, olmuş hı, ama almıştım. sadece 5 kere gittim. 5'inde de birer ikişer gün kaldım. Yani Bursa'da hayatım boyunca yeşil bir süre 10 günden fazla değil. O yüzden çok detaylı bir bilgim yok. Ben de şey söyleyeceğim. Bursa'da kedi sahiplendirmiştim. Ee, uzun süredir takip ediyorsanız zaten hatırlarsınız. O vlogu da e, izlemek isterseniz şuraları bir yerlere bırakalım. Aklınızda oldu. Şimdi arabalardan vloglar geliyordu. Şöyle ee, Senem'le Gürkan bir tuvalet molası verdiler. Şunun da sesini kapatayım. Ay ne olmuş? Bir dakika. Senem'le Gürkan tuvalet molası verdiler. Onları bekliyorum. Ondan sonra bir 15 dakikalık yolumuz kaldı. Aptal Simit Evi. Aptal Simit Evi. Öyle olması lazım. Ya da kahvaltı evi gibi bir e, ismi var gideceğimiz yerin. Senem hani oraya kesinlikle seni götürmem lazım dedi. Saat de ikiye geliyor bu arada. Oraya gidiyoruz. Zaten size ara ara çekerim. Siz de göreceksiniz. Ee, Zeki Müren'in mezarına ben çok gitmek istiyorum. Ziyaret etmek bir dua etmek orada. Yani görmeyi çok istiyorum. senen bahsetmişti işte bir oraya uğrayacağız yani. Çok sevgili ve saygılı, saygın Zeki Müren sanat güneşimizin mezarını bir görmek istiyorum. Ondan sonra da artık bakalım daha hala ev bulamadık. Başka birine yazdık galiba o da kabul etmedi. Bakalım artık. Elbet bir yer bulacağız. dan oluşturuluyor. Çok niye? Çok güzel çünkü. Geldik. Bu Burası mı? Abi amca ben beni niye zorluyorsun? Ötme lan. Çek Şeyler burada bekliyoruz. Hı -hı. Sağ ol. Evet, Mazlum, Mido ve burası çok güzel. Senin ön geldi. Aynen. Ya senemin size gözlerini göstereceğim. Bak kafasında gözlerini. Bakar mısınız? Belli oluyor mu? Haha, baya güzel. Kaşlarına var mı çay? Çok, çok çok çok Kalp kalp. Buraya efektler koyalım. <gülüyor> Topramızı göstereyim. Çatallar böyle. Bilginiz olsun. Yanınıza getirin çatallarını. Sen denedin mi? Bu açık, açık tayinli pide. Bu meşhurmuş. Burada. Evet. Bakın arkadaşlar. Merhaba. anne tatlısınız. Demin beyefendi böyle... Çekme, çekme, çekme. Lütfen çekin ya. Ay bence <gülüyor> de. Çekilme. Geç, geç, serbest. Geç. Sağ ol, sağ Gel Beyefendi çekmemizi istedi de. Çekebilir miyim? Vallahi <gülüyor> gelsin. Burada ekmek çok mu seviyorlar? Çok fırın var her yerde. Ya yani Bursalılar mı çok iyi ekmek genelde yoksa? Lütfen. Türkler zaten, evet. Yok, İstanbul'dan geliyoruz biz de. İstanbul'da bu kadar görmedik. Ne? Oha, wow! Bayağı küçükmüş. Bu, Rusya'da çok meşhur. Günde sadece 5 adet üretiliyor. Doğru mu sayıyorsun? Ya atıyorsun ya, <gülüyor> öf ya! Ben de... Daha arkadaşlar anlamadım. Daha hiçbir şey anlamadım daha, daha. Şimdi Zeki Müren'in mezarına, Müren mezarına gideceğiz mezarına yürüyerek gitmeye çalıştık hanımefendi Biraz yokuş olduğunu Ama Anladı ki Halkın verdiği tepkilerden sonra yürüyemeyeceğimizi Evet Şunu çekin bak bir şeker bitmedi arkadaşlar bakın yani ne kadar Allah, büyük sütüce, olduğunu yeni geldi, yeni geldi, yeni geldi. E, aptaldan alırız simidi. Sıcak sıcak sıcak sıcak, sıcak. sıcak sıcak. He. simitten bir tane yiyin. Durun yediniz ya. Ol, <gülüyor> o zaman. de <gülüyor> <Evet. gülüyor> Harikadır. Çıtır çıtır, taze taze, sıcak sıcak. Kaş burada Susamlı kebab. Beğendiniz mi Aydan? I? Şöyle. Ah, şöyle bir diyalog geçti aramızda. Aydan Silivri'den geliyor. Dedim ki, burada dedim Bursa'nın bilmem ne yöresi ama Silivri'den geliyor. Evet. Ha, ama olabilir. Bana dedi ki, taziyet taziyet. Simitleri çok yapınca da alsın. Bursa'nın simiti bir başkası. Harika. Çok Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bakın şuralarda görüyor musunuz böyle bir han burası. Nereden çıkıyoruz? Baksana şuraları diyorum. Çok eski yerler ya. Ya şunu hatırlar mısınız? Kar spreyi. Anlat bir kamer. Terakki Manifatura diye bir dükkan gördüm. Herhangi bir fikrin yok Manifaturanın ne olduğu konusunda. Dışarıdan bir bakıp biz neler edineceğiz? Nerede? Hemen sol çap kızımızla. He, oraya gideceğiz. Ne oldun ama? Ne demek manifatura? Dışarıdan baktığıma göre halı malı falan öyleler, halı gibi bir şey. Aynen, herkes herkes çekiyor <gülüyor> bu çeşmeler çalışıyor mu acaba? Çalışıyor. Halkımız için deniyoruz. Evet, çalışıyoruz. Mutlu oldun mu? Birini buldun mu? Dün gece rahat uyudun mu? Ooo! Oh. <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi Senem anlatırken gerildiği için ben anlatıyorum. Hı. Bursa'da çok fazla terzi var. Yalnız söylüyorsam düzelt. Çünkü kumaşlarıyla çok meşhur. Kumaşlarıyla Kumaşçılar çok meşhurmuş çok var Burda, Bursa'da. Ha, özellikle burada mı? Aynen aşırı. O yüzden Bursa'da çok fazla terzi var. Ama Doğru nedeni mu? ne? Evet. Neden var terziler? Çok fazla kumaşla ünlü mü? Kumaş, evet, kumaş, kumaş ünlü. Var. Kumaş üretiliyor okey. Ama mesela Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer burası. Ha. O yüzden hanedan zaten burada giyiniyordu. O yüzden Atmıyorsun burada. değil mi? Terzilik o yüzden burada önemli Ben mesela terzinin burada önemli olduğunu bilmiyordum. Ay şunları hatırlar mısınız? çekebilir miyim bunu çekebilir miyim çekemez mi? Teşekkür ne? ederim. Şaka yapıyor şaka. motor conta. Bu elinden Devir değişti amca. Bu saray burada arkadaşlar. Gereksiz bilgilerdi bugün. Şimdi Zeki Müren'in e, mezarına gidiyoruz. Hayırlısıyla. Bu arada yürüyemezmişiz. E, hani bilginiz olsun siz de gelirseniz. Çünkü 20 dakika e, veriyor buradan ama çok fazla yokuş olduğu için zor olur dediler. Bir iki kişiye sorduk. O yüzden arabaya da gideceğiz bakalım. Şimdiki Gürkan gelmedi istemedi Biz Zeki Mure'nin kabrini Mezarını ziyarete geldik Aynen Ve Tüm tamam. saygımızla sevgimizle Geldik Ben çok heyecanlandım Tamam tamam tamam çok Kardaymış Tersem var <gülüyor> evet Zeki Miran burası wow. Ay çok duygulandım Vay be Her şey gönlünüzce olsun Her şey dilediğinizce olsun Her şey her zamankinden Daha yüce olsun her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağolunuz. Ah bu şarkılarımın gözü kör olsun. eve geldik sayılır. Eve geldik sayılır. İçicikler çikil. 3 dakika evdeyiz. Aynen. Ev bulduk. Size eve geldik. Balkondan manzarayı göstereyim. diyoruz. Şimdi değil mi? Bu, Merhaba. Mı? Merhaba. Merhaba. Hem de Evet, birazdan giriş <gülüyor> yapıyoruz şimdi. Taksiyle kaldığımız tamam, yerden iyi akşamlar. Taksiyle kaldığımız ben, yerden 150 160 yazdı. Biz bayağı uzakta kalıyormuşuz galiba ama evet. geldik. Evet. Gelmeyi başardık. Gelebildik aynen. Bakalım nasıl olacak konserde çekerim size. Buraya gelirseniz burada böyle iskele var. Su parkı diyor. Kültür parkındayız şu anda. Böyle binebilirsiniz. Gözlerine baktıklarım Çok şu an atıyor gözümden akın etkileri ben Zaman aldım uyanmam Uykusuzluk başlığı Yıllarda etmiş. Gürkan'ı bulduk öncelikle olanları da sonra anlatacağım ben <gülüyor> size dün neler yaşadık neler şimdi hazırlanıp çıkıcı yük çıkıcı yük bu şey buranın altın topundu değil mi? Evet çok güzel bir ışık bulduk bakın şöyle bembeyaz en sevdiğim ışıktır hep derim. Bunu mı? Aa, gözün içine sen beyaz kalem çekiyor musun? Bazen. Bakayım nasıl oldu? Bakayım. Şu bu ışıkta işte hiç güzel <gülüyor> böyle poz kesmeyi çok sever. Bir yetenek yani. Gerçekten. Ve Selam benden çok daha iyi çekiyor. Sen gözüne yakışım çok iyi biliyorsun aşkım. Evet. Bakın incecik. Aylin nazarlar, Reymse lütfen. çok güzel çıkıyorsun ha bu arada. Çekiyor muyum? Evet, iyiydi. Evet Gürkan Bey dünden beri kayıp kendisi. En son konser alanında <gülüyor> gördük. Bir daha sarı yok. Sonra yoktu, evet. Orada de göremedim. Kaput. <gülüyor> <gülüyor> yani biz dün neler neler yaşadık. Hani size anlatamam. Neler yaşadık. Anlatırsın. Evet Gürkan. Anlatmak ister misin kendi açından? İyi misin şu anda? Bulduk seni. Içim, Zor bulduk. İçim donuyor hala. Çok üşüdüm gece. Ee, sokaklarda yattım. Gütüldüydüm ha. Altıda eve gelmişsin bu akı. Tabaha karşı bu sizi bulabilirler. Hı hı. Aynen. O da sen amcıyım. Tuvalete kalkmasaydım. Telefonunu duydu. Ben hiç duymadım yani. Instagram'da... <gülüyor> Aynen bir Şimdi... şekilde ulaşmam gerekiyordu telefonum kayıptı, e, notum yoktu, sağda solda e, şu şekilde. Haha şu an kendini acındırıyor musun sen? Hayır, sadece gece harbiden soğuktu yani. Soğuktu da bir dakika. Şimdi aşkım gelsen de olanları bir anlatmak istiyorum size, tamam mı? Evet. Şöyle mi koysam hatta? <gülüyor> Olmadı. Arabada mı konuşsaydık aşkım? Aşkım gel bir anlatalım şu, aradan bir çıksın şu çocuk çeyenin. Ee, neler oldu biliyor musunuz? Sen niye çıkmıyorsun ya? Neler oldu? Şöyle şeyler oldu Gürkancım. Sen hatırlamazsın diye ben sana söyleyeyim. Şimdi biz çok güzel konsere gittik. Evet. Üçümüz. Evet. Çok da güzel eğlendik yani. Bayağı iyiydi. Benim hatta ilk Saga konserimde Sen Aynen. de eğlendin Aynen. bence. Derken derken işte arkadaşlar sonra bir çıktık. Hani konser bitti biz dağıldık <gülüyor> falan filan. Hepimiz üçümüz dağıldık sonra ben bir su almak istedim Bu arkadaşımızda Ortalıkta yoktu sonra Biz Senemle kaldık böyle evet işte Tuvalete mi gitti Evet Gürkan'ı bir süre bekledik Bütün tuvaletlere gittik arkadaşlar orada Ama Gürkan, arkadaşlar. Ama oldu Gürkan oldu. yok maalesef Beni bıraktığınız andan sonrası yok Hatırlamıyorum Biz Gürkan'ı bırakmadık bizim onu bıraktığımız iddia ediyor hayır, Bu arkadaş hayır. bizi bıraktı Evet hayır. biz aradık Sen diyorsun ya su almaya gittim Evet i̇şte Solda Yok. Tamam yani. Çok... <gülüyor> ha, evet ışık bence de... <gülüyor> Sonrası iptal. Bak hatırlamıyor. Aşkım şöyle tut daha. Bak böyle. Aynen. Ee, Aynen. Ha bak böyle aşkım. Aferin süper. Şöyle arkadaşlar. Hatırlamıyor bu arkadaş. Ben inanılmaz eliydim. Bir dakika bir bize yaşattıklarını şimdi ben bir Kamuoyu duyurusu. Dur. Şöyle bir şey oldu, anahtar Gürkan'da. Evet. Ben dedim ki anahtarı bana ver, tamam dedi, vermedi. Tamam mı? Vermedi, Nereden, vermedi. <gülüyor> Ve iki kere falan sordum, sanki içime dolmuş gibi. Bu arada senime de şey dedim, ay dedim hani sokaklardan toplamayız değil mi demiştim gelmeden. İşte Kaç keçim doğ... Evet. Ondan ben sonra... Ben falan dedim hatta. Evet, ondan sonra e, biz anahtarımız yok. Ee, anahtar ev sahibine armak durumunda kaldık. Elimi bir de kalıyoruz. Adam anahtarı balkondan fırlatıp attı. Kafama düşse ne olacaktı? Kim bilir. diye olayları egzajere edeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir şey yaşadık. Allah'tan ikinci anahtar vardı. Eleğirimi koy buraya ya tamam. da anahtar yaptıracak. Öyle yani. Sonra altı gibi nasıl geldi? Sen duydun. Anlat aşkım. Aman, evet arkadaşlar ben gece erili mi yaşadım yani. Evet. Siz de yaşamışsınız. Çok büyük bir gerilim. <gülüyor> e bu gerilim, bir falan çektik biz evet. Senem duydu değil mi? Sen evet. Instagram'a ya duydun. şöyle oldu. Ben gece tuvalete kalktım ve sabaha karşıydı. Sonrasında Instagram'dan aramalar geldi. Ben birkaç beş esnağını. istek. Ve ben ah, aramayı evet, ben üçüncü. de diyorum ki yani Allah Allah sen, niye arıyorlar beni yani. diyorum yani, sen yani sen tanımadığım o, ya. e, hesaplar beni arıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kapattım birkaç kez kapattım orada. Ay diyorum bunlardaki. Evet birkaç kez olsa. kapattım. Diyorum ki ya niye gece gece sabah olmuş beni niye arıyorlar. Ay <gülüyor> neler yaşadık. Sonra mesajları gördüm bu arada, arkadaşlar. Gürkan'ı bulduğumuzu evet, anladım. Ama şunu size söyleyeyim ben hani Senem kalkıyor ben kalkmam. Bak evet. ben kalkmam. Ya yani, ben hani, hiç kendi sorumluluğu derim. Ee, hani tabii ki de sonra ararım sabah ama o saatte uğraşamam derim, uyku sersem de bakmam yani. Ben hani. heyecanlandım. Evet, Senem yani bayağı ben, <gülüyor> sen pimpiriklisin, ben seni evet. kadar değilim, ne hali varsa görsün yok. modundaydım. Hı -hı. Neyse, uzun lafın kısası geldi. Dövdüm şöyle bir güzel. Doğru. İstediğin kadar dövebilirsin. Yani böyle bir şey olamaz, şimdi bir de kahvaltıya gitmemiz gerekiyor, telefonuyla uğraşacağız, telefonunu almaya gideceğiz. Montunu kaybetmiş, çok güzel bir monttu öyle yani söylemek istediğiniz bir şey varsa Bu kadar artısı ki sagopa konseri güzeldi konser. ama arkadaşlar harika bir konserdi şöyle en azından e, bu vlogda içerik olarak <gülüyor> bir katkım olduğunu düşünüyorum <gülüyor> nasıl kayboldum <gülüyor> Mügeamlı. Arkadaşlar <gülüyor> Bursa'da neler yaşadı. Ay bir dakika bir dakika bir de şey oldu. Sonra böyle yazanlar vardı tamam Böyle hep hani Instagram'dan falan. Hatta story'umda paylaştım. Instagram'dan takip etmiyorsanız. Değil mi Gürkan? Tabii. <gülüyor> Ondan sonra ne? orada şey böyle yazmışlar. Kel sakallı arkadaşımız kayboldu. Şuraya Instagram'a da yazarsın. <gülüyor> Kel sakallı arkadaşınız kayboldu arkadaşlar. Siz arkadaşını. de kayıp oldunuz mu? <gülüyor> Aa ben şöyle o zaman ben şöyle bir program <gülüyor> yapayım. Mesela <gülüyor> her hafta farklı bir şeylere gideyim ben. Orada <gülüyor> kaybolayım. Ben. <gülüyor> Ve insanlar beni <gülüyor> bulmaya çalışıyor. <gülüyor> Nasıl? Ay beni. Ha dikkat Gürkaç aranıyorduk. Dikkat beni. bulana mesela 50 lira. <gülüyor> Anahtar bedeni ver. <gülüyor> beni güzel. bulana para ödülü veririm mesela o şehirde. <gülüyor> Aynen yani bulmak isterseniz arkadaşınızı <gülüyor> şehir şehir Instagram'dan paylaşır. Aynen. <gülüyor> ha ha ona da bir torba evet. gecem Instagram'ını koyarız bakarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bulunması yani şu yüz unutulmaz ya, bence. Abi. Hayır <gülüyor> bence yani robot resmi kolay çizildi. Cockteylerinden önce nasıl kayboldun konuşulacak e, bu arada. Bence arasında. güzel bir e, deneyim olacak. Bir daha yaşamam açısından kendime <gülüyor> bir ders çıkarmış oldum. En evet. Azından. Tamam sevindim güzel yani. Oldu. Bu olmaz. Bu ayıp da. Bir dayak, dayak yedim yani sonuçta. Benden Öyle yedi. Gibi. Evet. Ama yani şey dayak şimdi Youtube'da bazı kitle şey anlıyor. Yok canım, Bayağı. Bazı insanlar nasıl bir dayaktı. Tatlı bir dayaktı değil mi? Böyle şey. unutturmayacak bir dayaktı. Aynen. Ben kedi gibi dövüyorum arkadaşlar. Ben nasıl gibiyim aşkım? Dur şimdi ışık güzelken şöyle bizi bir bak. <gülüyor> olduğunuz yapı e, Bursa Spor. Şu an kendisi e, TFF'nin altlıklarında oynamaya devam ediyor. Süper Lig'deydi bir dönem. Süper Lig'de olduğu dönemde e, belediye ve e, devletle ortak tasarlayıp yaptırdığı 40.000 kişilik timsah arena. Aynen. geldik. Senem telefonunda, Gürkan pek mutlu, değil mi Gürkan? Telefonla kavuştun ya işte. Mutsuz musun? Yok ya, sizi üzüldüğüm için çok mutsuzum. Neyse bakalım, bizi nasıl mutlu edecek? Şimdi Cuma kıza gidiyoruz arkadaşlar, yoldayız. Ee, bir yani iki saat falan daha buralardayız. Sen bilet aldın mı aslında? Değiştirdim. Kaçta gidiyorsun? Üç. Üç gibi Eskişehir'e geçiyor. Eskişehir'de olanlar, olasını ama bu video yayına girdiğinde çok fazla. Ben oldum. o yıllar geçirdim. Gün turizm. Şimdi şey, cumalıkızlıkta kahvaltı edeceğiz. Ee, ben de hiç gitmedim. Ben zaten Bursa'ya çok iyi bilmiyorum. Belki küçükken bir de. Bir de işte kedi sahiplendirmeye getirmiştim buraya. Öyle. Gösteririz size. Gösteririz. Gösterir. Çok da güzel bir gün. Şöyle bir göstereyim size. Cumağlı kıza geldik. İnanılmaz güneş var ya. öyle böyle değil bu arada. Çok Aa, şunları şunlara bakalım mı? Ben çok severim Daha bırakın. çok güzel şeyler var yukarıdan. Tam o zaman buradan döneceğiz zaten Hı -hı. değil mi? Bakın ben bunları çok severim. Şunlar falan çok kıtlıyım. çok güzelmiş. Tam benli. Evet tam senlik. Bu dağcileyi deneyip sevenleriniz var mı? Ben bir kere denedim şimdi bir daha deneyeceğim. Teşekkür ederiz Gürkan Bey aldınız bize. Bir tane mi? Kaç tane? Çok güzel ya. Cumalı kızlık çok güzel değil mi arkadaşlar? Baksanıza. Şu renklere bakın. Kameraya ne kadar yansıyor ne? çok güzel. Dönüşte şey kahve var. içersiniz. Hoş geldiniz Merhaba. He müze mi? Aa evet. biz kahve içmek için. Kahve de içebiliriz. He kahve Sadece de kahve var. Bir yerimiz de var. Buyur. Dönüşte uğrayalım. Ne müzesi tam olarak? <gülüyor> Eski evleri mi gör? Evet. 700 Efsane ya. Evleri. Osmanlı evleri. Köyün hepsinin kuruluşu zaten öyle anladım. Çok güzel ya. Çok değerli. Siz ünlü burada mı yaşıyorsunuz? De uzun, ünlü köy. Neyle ünlü? Aha. Tarihi. Anladım. Çok güzel. Ee, anlamadım. Anlatabilirsin. Evet. Köyümüz tarihiyle ünlü bir köy. Tek köy. Ha. Sıra köyü yedi tane kısır. Hı hı. Ama Yedikızlık'tan bir tanesi e, hayatta yakılıp yıkılmayan tek bizim köyümüz. Öyle mi? Köyler tekrar inşa almış. Savaş zamanı yakılıp yıkılmış. Hı hı. O yüzden bizim köyümüz değerli. Mesutluk Dünya Kütü'nün mirasını alındı. Kursumuzla beraber. Peki ne zaman Anladım. yıkıldı diğerleri biliyor musunuz? Hani aşağı işte. Kurtuluş Savaşı zamanı hepsi yıkıldı. Yakılmış. Yakılmış genç inşa almış. Tabii. Bizim buraya yakmadan yıkılmışlar. Anladım. O... Cin Ali diye bir yer var mı? Aralı. Ha, cin Ali Cin Ali Oranın özelliği nedir teyze? İşte bizim köyümüzün halkı. Hı hı. Bir yıl. Yolunlar dağda kalmışlar. Hı hı. Zaten ne kadar E az herkese savaşa ha -ha. gitmiş herkes. Hı hı. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar. Hı hı. Oradalarmış. Aradaki ecek almak için un falan almak için göğe giriyorlar. Hı hı. İşte buradan askerleri gibi geliyor onları. Önüne öyle şey yatıyor. Hı hı. Aradan kaçarken. Hı hı. Karşı kapı gözüküyor orada Bak, baktığım zaman aralıktan. Aralık görülmez. Ha. hı. Oradan ansızın kaybolucu insanlar için. Bunlar ne nereye gitti? Hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı benim halam vardı. Şimdi Allah, Allah rahmet eylesin mekanını. Allah Hı hı. Rivayete evet, göre evet. böyle derdi kızım dedik ama ne kadar ama gerçek herhalde Gerçekten. ki. Bir şey Vay be. Ama şimdi derde, daha şey. bir şey. bir daha Tabii ki de. Benim halamın abisi, Hı hı. köyde insanlar. Mekan cennet, cennet olsun. Cennet <gülüyor> evet burası cennetmiş. Aynı enteresan, ben bayılırım ya. Evet, bakın burası. Nerede? Patik. Evet. E burayı nasıl bulamıyorlar ki ben anlamadım. Kaçıyor işte öyle. Tam da yani. Gözükmüyor ya, dışarıdan böyle bir sokak oldu belli olmuyor. Aynen Hı. olmuyor. Vay be, savaş zaman neler şahit oldu Allah. Dönüş yoluna geçtik. Her, her ne kadar yaşadığımız aksaklıklar yanımızı sıksa da e, Sıktı. Sıktı. Yavru, sıksa da. Ama mutluyuz. mutluyuz. Seni sağ salim evine götürüyoruz. Öyle ve affetmeyi bildiği için Ya. yaa sonsuz şükranlarımı sunuyorum karşınızda. Kalp kalp kalp. Aynen. Tamam ya şimdi onun için şey olsun. Evet onun olacak. olmasın. Gözlerim doldu biraz. Senem gitti. Senem. Yola koyuldu tek başına. Benim aşkım 3-4 gün eski şehirlerde gezecek. Onu bıraktık. Şimdi bir, bir saat, bir buçuk saatimiz var. Biz Gürkan'la dönüş yolundayız. Aynen. 25 dakika sonra İstanbul'dayız. Işte. 25 dakikadan mı fazladır ya? Ay benim karnım var <gülüyor> ya. Çok... ve ihtiyaç mı? Onu söyleyemiz biz Katrin'e. Ondan değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bence kahvaltından çaydan arkadaşlar. çaydan. Baya <gülüyor> bir çay. Sen çay da içmiyorsun yarım bardak işte. Evet, anladım. Böyle çekip Öyle yani. Ben de huzurlarınızda. Gürkan'a teşekkür ediyorum konser için. Sağ olsun. Bizi getirmedi. Ben getirdim ama. Konsere gittik. Konser planlaması gerçekten. Aynen. Öyle. Bir dahaki konserlerde iyi. Biz alışığız böyle. İşimizi kendimiz yapmaya. Trip atıyor falan durduk işte öyle arkadaşlar ya. Hava da güzel. Şimdi artık ben kapanışı... Kapanışı bu arada araba kullanırken mi yapayım? Hadi araba kullanırken kapanışı beraber koyalım Gürkan tamam, bir daha. Öncelikle e, izlediğiniz için kocaman kocaman kocaman mahala diyorum. Eğer bu vlogu... Bir dakika bunu demeden önce Instagram'dan takipte kalmak isterseniz. Şuraya da şuraya bir yerler Instagram'a bırakayım da Şöyle. Evet. Ya da benim tarafa. Gürkan'ın da Instagram'ına bırakalım bakalım. Yani. Şuraya. Şuraya. Tamam, tam oraya bırakıyoruz. <gülüyor> bu videoyu, bu vlog'u beğendiyseniz, beğenmeyi, beni sevdiyseniz, bizi sevdiyseniz de desteklemek olmak isterseniz bize arkadaşlar... Abone olup bildirim zili açmayı, yorum yapmayı, kesinlikle yorum ve yorumlarınız kardeler için çok önemli. Ya evet yani vlog'u nasıl buldunuz? ne bir şey Gürkan'ı nasıl buldunuz Gürkan'a siz olsanız kızmaz mıydınız gibi. gibi gibi sorular varsa evet sizin de benim Görün gibi mi? böyle lanet arkadaşlarımız varsa bakları <gülüyor> yani açıklayın biz gelelim mesela onunla bir vlogtuk <gülüyor> ay yok ay, kalsın ben almayayım sen kendi kanalında arkadaşım yaparsın öyle arkadaşlar yani iyi ki varsınız senin söylemek istediğim başka bir şey var mı Gürkan'cığım ben seni takipçilerine sonsuz gider skeeter'ı O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere sevgiyle neşeyle coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Görkan Görüşürüz. <gülüyor> Şimdi açılışı yapmaya hazırız. Sen Gürkan o bu arada. Hazırız. <gülüyor> <Salan> mı yapayım? <gülüyor> ya ne istersen Senem'cim sen biliyorsun, şuraya bakıyoruz. Buraya bakarsak arkadaşlarımıza bakıyor seni. Buraya evet. bakarsanız daha yukarı oluyor. Beni yani, takipçilerim beni görecek mi, mi? Evet, 20 görecek mi? Evet. 20.000'e mi? Gürkan'ı <gülüyor> görün. 20, 18300 20000 insan tarafından için çok heyecanlıyım. Ya güzel. Ee, daha önce 20000 insanla konuşmamıştım. Ama gibi. daha 20000 vardı. 18300 kesir üstü. Beni gördükten sonra 20000 vardı. Benim gördükten sonra 20000'in geçeceğini düşünüyorum.